Hocam peki bu fizik tedavi ve rehabilitasyon aynı şey midir? Kimlere uygulanır? Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon ayrı. Fizik tedavi bili bir cihazlarla hastanın kaskeli sistem ağrıları için daha hızlı iyileşmesi açısından uyguladığımız tedavi yöntemleri rehabilitasyon için de daha çok egzersizler girer. Özellikle nörolojik kaybı olan yani inme geçiren ya da orta bir herhangi bir cerrah nedeniyle sonrasında uh, uh, rehabilitasyon de desteği duyan hastalarımıza yapılan uh, terapist eşliğinde yapılan bir tedavi şekli bunların hepsi uh, uygulanıyor. Evet. Hı -hı.